senin ananı sikicem geleyim senin o göt deliğini sikicem bak bunu unutma İstanbul'da seni sikmeyenin amına koyun bak Yiğit Alp Çavdar sen kelip Potter üçün yüzünde anasını sikicem bunu size ödeteceğim Orus bu çocukları seni bıçaklayacağım Orus bu çocuğu bak mahalle çocuğumuzsun karşıma gel konuş. ozaniye buradan selamlar ben ozaniye mesaj attım instagramdan ilk başta küfürlü mesaj attım işte sinirlendim ki ozaniye dedim ki kardeşim sen Sonradan dedim tabii ilk başta sinirim geçince. Ben hatta o zaman dedim ki bak güzel eleştiri videoları yapıyorsun. Götler. <gülüyor> evet, Senin ananı beceririm bak yapma yapma. Kanalımdan birkaç yalvar tayfadan kişiyi kovdum. Siktirin gidin dedim. Eğer drop giriyorsa ben yayını kapatayım ya. Zaten sizden de bir hıyar çıkmaz. Bayci ya. Ozoni'yi ifşalayamayacağını hala anlayamadın değil mi? Ozoni ifşa edemezsin çünkü Ozoni'nin bir tane videosunu bile izlesen insanların ne kadar değer verdiğini görürsün. Senin izleyicilerine bile değer veriyor ki onları senden kurtarmak için bu kadar şabalıyor. Eğer şimdi göstereceğim ifşalara da yalan dersen Instagram'dan numaranın dağıtılacağını sakın unutma. Sen arkadaşın ne kadar Ozan abi diye kaydederek sahte ifşa yapıp izleyicilerini kandırsan da Ozoni'nin izleyicileri için sadece komik bir kılıç balığından ibaretsin. Dur dur hatta. Sen önce Ozon'un soyadını bul. Her yerde yana yana soyadını ve resmini arıyor yapıyormuşsun zaten şunu bil vayci ozoni bir fikirdir ve fikirlerin yüzü yoktur madem o konuştuğun çocuk ozonin mahallesinden birisiydi neden sana resmini çekip atmadı cidden kandırmaya çalıştığın kitleyi iyi tanıyorsun ozoni whatsappta da maskeli resim kullanıyormuş arkadaşlar aynen aynen sana tavsiye aramaya devam et ve elindeki sıfırları yeni sıfırlar ekle al sana gerçek bir ifşa hadi yalan dedi numaranın dağılışını hep birlikte izleyelim ne de olsa sende açık adres dağıtmıştın kısasa kısas demişler çekinme ya yalan ifşa derdi hadi. hadi veya vazgeçti kendi çöplüğünde ağlamaya devam et al hadi Buna da iyi denetti dedi. Çocuk bana Facebook hesabını verdi. Hadi buna da iyi denetti dedi. Ne? Allah'a küfür mü? Yok canım yok. Ya kesinlikle doğru olamaz. Kılıç balığı dini bütün bir insan. <gülüyor> Kitlenin beğenmediğini söyle. Daha sonra onlar benim tayfam de. Benim kitlem YouTube'u namına koyardı. Sen nasıl bir insansın lan? Nasıl bir insansın? Yüzsüz verip. Arkadaşların sana bir bir sırtını dönmeye devam ediyor Hani sen insanlara güvenmezdin kılıç balığı. Kitlenin arkasından neler söylüyorsun lan öyle Yüzsüz herif midemi bulandırıyorsun lan Diğer ifşalarımı öyle denetle dedin Hadi bunlara da bir şey de Bir kılıf uydurmaya çalış hadi Rezil herif bittin o insanları hak etmiyorsun Kitleni hak etmiyorsun Onları senden kurtaracağım Şimdi geldik en önemli kısmına. Sen benim ilk yayınladığım ifşalara öğeyi denetle demiştin değil mi? Bakalım gerçekten öğeyi denetlemeymiş. Çocuk bana Facebook hesabını verdi. Bilgisayarda Facebook üzerinden yollanmış o sesleri de koyacağım buraya. Karşılaştır diye. Bu bir. Dur diğerlerini de göstereceğim. Bakalım bu işten nasıl sıyrılacaksın kılıç balığı. Gerçi bu işten sıyrılma şansın yok. Kitlenin arkasından söylediklerini ben burada kanıtlarıyla ifşa ettim. Çünkü... Seni takip eden insanlara değer veriyorum. Çünkü benim görüşüme göre insanlar değerlidir. Her insan değerlidir. Seni bugüne kadar takip eden insanlar da insanlara değer verilen kanal Ozoni kanalına gelmeli. Onları senden kurtardım. Bundan büyük gurur olamaz. Bundan sonra sana bir video yapmayacağım. Videonun başlığından belli zaten son öpücük. Ama sosyal medya hesaplarımdan cevap vereceğim. Özellikle Instagram'dan. Instagram hesabının linkini aşağıya bırakacağım. Az bir şey delikanlıysan manipüle etmeye çalışma da özür dile. Seni o zaman o insanlar affeder. Hatırladın mı beni? Tanrım hadi arkadaşımı Whatsapp'tan Ozan abi diye kaydedip ifşa yaptığımı sanayım. Ben sana böyle mi öğrettim lan? İfşa böyle mi yapılır? İfşanın nasıl yapıldığını şimdi sana göstereceğim. Annemin hediyesi. Bana güç veriyor. Beni ayakta tutan iki şey var şu sıralar. Birincisi annemin duaları. ikincisi izleyicilerimle birbirimize duyduğumuz karşılıklı sevgi. Bu zor zamanımda bile beni yalnız bırakmayan izleyicilerime sonsuz teşekkür ediyorum. Senin iki telifin beni yıkamaz Bakıyorum da attığın teliflerden hiç bahsetmiyorsun Tabi konuşmamı istemiyorsun Çünkü bildiklerimin farkındasın Beni susturamazsın Başka yerde konuşurum yine konuşurum Sağda solda ağladı özür diledi diyormuşsun Benim özür dilediğim boyun eğdiğim nerede görülmüş lan İzleyicini sahte whatsapp konuşmasıyla kandırmaya utanmıyorsun öyle mi? Öyle mi ifşa edilir? Benden öyle mi öğrendin? Ha? kariyerini bitirdiğim Hanimiş kariyerini bitirdiğim Abucu gubucu abucu gubucu İzleyicini açıkla şimdi yaşadığın yere geleceğim dedi hatta otobüs bileti aldığımda nasıl yalvardığını hatta mahkemeye vereceğim dediğimde annene facebook üzerinden nasıl mesaj yazdırdığını açıkla sonrasında bana fakir semt çocuğu piç diye nasıl hitap ettiğini açıkla Bayji. bak bunları söylerken hiç gocunmuyorum gocunmak yok kanımda evet ben semt çocuğuyum jargonuma sokaklar hakim senin gibi güvenlikli bir sitede büyümüşken fakirliği en iyi ben bilirim diyecek kadar aptal değilim fakirlik bilgisayarın gta san andres kaldırmaması değildir bunu bil yayınlarında her türlü değerime küfür ettiğin hal de sana tek bir hakaret ettim mi ben? Çık de ki bana şu hakareti ettim. Ben senin seviyene inecek bir insan değilim. Buradaki çabam şunun için. izleyicinin senin nasıl bir insan olduğunu anlamasını istiyorum. Bay kitlesi. Bak beni iyi dinle. Bu adam sizi hak etmiyor. Çünkü yayınlarda size küfürler ediyor. Elimde ifşalarım var. Kanıtlı bir şekilde sunuyorum. Madem Messenger ifşalarıma öyi denetle dedi. Biz de videolu ifşa yaparız. Beni kendinle karıştırma. Ben kimseye iftira atmam. Ulan utanmıyor musun izleyicini? Özür diledi diye kandırmaya. Telif attım desen alan delikanlı gibi. Yayınlarda diyorsun ya seni bıçaklayacağım diye Gel bıçakla lan Hadi gel bıçakla Bu arada beni kudurtuğunu sanıp mutlu falan olursun şimdi Benim normal halim canım Seni ben mutlu edeceğim Seni var ya Çok mutlu edeceğim Çok Fikirler asla engellenemez Git partnerine şikayet et hadi Ulan izleyicinin arkasından o kadar küfür et Sonra da onlar benim tayfam da. Açıklasan lan Partnerine şikayet etmedin mi Açıkla hadi Açıklasan lan Yapma Böyle devam edersen şeref kanserinden öleceksin Bu videodan sonra seni savunan bir kitlen olmayacak İfşa oldum. gülümse Ben iki ihtarla yoluma devam ederim de Sen şerefsiz, onursuz bir şekilde nasıl yoluna devam edeceksin Youtube'a başladım başlayalı çizgimi hiç bozmadım Kimseye boyun eğmedim, sana da eğmem Bizde ortam böyle be yarram. Bu bizim son dansımız Hadi eşlik et bana dün, dün, dün. Bir daha af dilemek için geldiğimde sana hayalarımı yalatacağım Hadi bana bir özür videosu çek hadi canım Ha bir de şöyle bir konu var Favori eleştirmeninim Bunu gizleyemiyorsun Videolarıma hastasın Hatta en sıkı izleyicimsin Videomda da güzel eleştiri videoları yapıyorsun demiştin hatırladın mı? Evet bir konuda hemfikiriz Güzel eleştiri videoları yaparım Sana yaptığım gibi <gülüyor> Selam Kılıçbalı, yani namı değer Bajji. Beni hatırladın mı? Biliyor musun, o tasmanı gevşetmek büyük hataydı. Ama merak etme, seni ve seni ilahlaştıran köpekleri aynı barınağa sokacağım. Olayın başlarında yayınlarını bağımsız bir şekilde izliyordum. Kapanan Twitch hesabındaki çoğu yayını da izledim. kudurduğun günü dün gibi hatırlıyorum. Ağzındaki salyalar ve yüzündeki o günü kurtarma çabası. Ah bayci. Kendi kitleni ki burada bahsettiğimiz kitle daha ergenliğe bile girmemiş elinde tabletli çocukları manipüle etme konusunda inkar edilemez bir yeteneğin var. Sonuçta senin de onlardan bir farkın yok. Bir insanın ailevi değerlerine sövmek tam da senin gibi haysiyet ve karakter yoksunu bir kılıç balığına yakışacak türden. İfşaların kanıtları sunulmasına rağmen 60 dakika yayın boyunca ifşaların öğeyi ile yapıldığını söyleyerek ve ailevi değerleri fötusunca söyerek hiçbir şey kanıtlayamazsın. Bugünü kurtarma çabasıdır bayji Peki ya her yerde ilahlaştırdığın kitleni aşağıladığın yayın kesitlerine ne diyeceksin? He? Onları da sesi denetle mi yaptı? Normalde yayın açıp 2 saat boyunca kudurup sale dökmen lazımdı. Ama nedense bir açıklama bile yapmadın. Ha evet telif attın senin gibi götü kafasından büyük bir kılıç balığının eleştiriye telif atması şaşırtacak bir şey değil. Bu kadar küçük düşmeler rağmen hala rahat durmuyorsun. Ozan'ın senden özür dilediğini ama kabul etmediğini söylüyorsun. Bunu Ozan'ı tanıyan bir kişiye inandırabilirsen söz veriyorum bir seneli köpek maman benden. O kadar çaresiz ve haysiyetsizsin ki çocukları örgütleyip Ozan'a iftira attın. Bunu bile tek başına yapacak göt yok sende. Ozan ile iş dışında neredeyse her zaman sohbet ediyoruz. Kendisi kardeşim gibidir. Biliyor musun? Senin konunu açtığım zaman sana o kadar sövmeme rağmen Ozan'ın ağzından bir küfür bile duymadım ve sen bu adama iftira attın. Utan diyeceğim de şimdi onun ne anlama geldiğini anlatmakta uğraşamam. Bay bir daha ağzından düşmeyen primci Ozan'ı lafı var. Bunu diyen kişi açıklama, tabi sözde açıklama videosunun başlığına Enes Batur koydu. Bunun ironi olduğunu ancak seni ilahlaştıran manipüle edilmiş köpekler inanır. Gerçi onların ironinin de ne anlama geldiğini bildiklerini hiç sanmıyorum. Bana bak vay Küçük çocukları önüne defans etmekten vazgeç artık. Bu çocuklar sana özenip başka insanlara çok ağır hakaretlerde bulunuyorlar. Ve başlarını aldıkları beladan habersizler. Gerçekten sustuğumuzu ya da geri çekildiğimizi falan mı sandın? Ciddi misin? Seni gidi küçük ilah kılıçmalı. Rüyadan uyan artık. Çünkü her şey daha yeni başlıyor. Bugünkü konumuz kılıç balığı. Yani anlamayanlar için bugün Bayji denen arkadaş hakkında birazcık konuşacağız. Öncelikle size bu arkadaşın ne kadar köşesiz olduğunu anlatmama gerek yoktur herhalde. Sonuçta bu arkadaş ifşası çıkınca e, montaj diyen, öğeyi denetle yapmış diyen bir arkadaş. Ayrıca kendisi annelere küfretmem deyip canlı yayında Ozoni'nin annesine söven birisi. Ha, bir de şunu da ekleme yapayım. Kendisi daha önceden Ozon'dan özür dilemişti. Hatta Ozon'dan özür diliyor ertesi gün canlı yayında Ozon'un annesine küfür ediyor. Gayet güzel. Anneler kutsaldır. Gayet güzel. Kesinlikle inandım. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Bu arkadaş hani YouTube'da dengeyi sağlamaya çalıştığını falan söylüyor. YouTube'da adaleti sağlamaya çalışıyorum falan diyor. Hatta Harry Potter kendisine eleştirdiği zaman ben de eleştiri yapıyorum, ben de eleştiri kanalıyım zoruna mı gitti o tarz bir şey söylemişti. Ama hayır dostum sen eleştiri kanalı değilsin, yorum kanalı hiç değilsin. Sen sevmediğin kanallara saldırıyorsun, takipçilerini sevmediğin kanalların üzerine salıyorsun. Ve o kanallara ihtar atarak falan kapattırmaya çalışıyorsun. Ayrıca eleştirdim dediğin kişiler mesela gidiyorsun, Yiğit Alp Çağdar'a ediyorsun mesela sonra hani eleştirmiş mi oluyorsun? Ama doğru evet evet annesine küfretmiyorsun evet annesine küfretmediğin için sıkıntı yok. Gerekirse böyle tüm bildiğin küfürleri saydır. Çocuğun içinden geç ama annesine küfretmediğin sürece sıkıntı yok evet evet hatırladım şimdi. Ya abi cidden e, ne içiyorsun? Videoları çıkmadan önce ne içiyorsun? Bana da yollarsan sevinirim. O kafadan ben de istiyorum cidden. Ha bu arada gençler hani Ozoni'nin annesine küfretti falan demiştim ya. Onlar da montajmış aynen. Sesi denetle yapmış Ozoni. Vay be. Sesi denetle demi mi varmış amına koyayım bir de video canlı yayın değil mi abi? Hani canlı yayında sesi denetlemek. Okay okay anladım hocam. E, gayet güzel. Tabii buna da inanmıştır o 8-9 yaşındaki takipçilerin. Bu arada bak takipçilerinin büyük olduğunu iddia etme. Buluşma videonu izledim. Oradaki çocukların geneli 8 yaşındaydı abi. Abi bir de hani Kerin'in kitlesine falan laf ediyorsun ya. Senin kitlen çok büyük. Gördük kitle, aynen bayağı büyük bir kitleye sahipsin ya gerçi senin kitlene de kızamıyorum ya tasma senin elinde nasıl olsa köpeklerine ne emir verirsen onu yapıyorlar. Arkadaşlar Enes Batur'a saldıracağız oh Enes Batur'a saldıracağız Enes Batur tam bir piç Enes Batur'un ben amına koyayım ama anneye küfür yok arkadaşlar anneler kutsaldır lütfen annesine küfür etmeyin gidin adamın içinden geçin ama anneye küfür yok arkadaşlar anneler kutsaldır. Abi bak, zaten senin takipçilerine zerre değer vermediğini e, her aklı başındaki insan anlayabilir. Takipçilerini bir araç olarak kullanıyorsun, onları başka youtuberlara saldırmak için kullanıyorsun. E, yani onları kullanıyorsun abi, bu cidden kötü bir şey. E, bir de gençler, bu adam geçenlerde yayında şey diyordu, e, abone olmayan takipçilerine bir trip atıyordu. E, sizden bir cacık olmaz, abone olmak ücretsiz olmuş, hala abone olmuyorsunuz falan diyordu. Öncelikle şunu söyleyeyim abone olmak ücretsiz falan olmadı. Eğer Twitch Prime'ın varsa ücretsiz abone olabilirsin. Ama eğer Twitch Prime'ın yoksa hani kaç dolardı hatırlamıyorum ama bir pahalı bir fiyatı vardı. Şahsen ben o kadar para verip senin gibi bir kılıç balığına abone olmazdım. Bir de abi bari anlamıyorsun Twitch'ten, Discord'dan ne bileyim anlamıyorsun. Anlamadığını bu kadar belli etme ya. Hani adam abone olmak ücretsiz olmuş diyor. Anlıyorum hocam gayet güzel. E, ayrıca burada adam zaten takipçilerine değer vermediğini apaçık söylemiş hani. E, abone olmuyorsanız sizden picacık olmaz diyor. Yani apaçık bana para kazandırmıyorsanız siktirin gidin diyor. Neden hala bu karakter sizi takip ediyorsunuz? Cidden anlamış değilim. E, neyse tasma sonuçta onun ellerinde. Tasmayı tutan kişi ne derse o olur. Her neyse bu karaktersiz kılıç balığı hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum. Neyse kardeşim hayatta sana başarılar. Sen git başka kanallara saldırı yapmaya devam et. Sonra YouTube'da adaleti sağlamaya çalışıyorum. Oley be diye gezinirsin. Benden bu kadar. Hoşça kalın. Selam. Ben Deli ve şahsi yönelik yaptığım ilk video ile karşınızdayım. Bugünkü kurbanımızın adı Kılıçbaba. Ama yanlış anlamayın ya. Öyle abursunluk birisiyim, karakteri değil. Keşke obuklu bir çizgikim olsa ne yazık ki gerçek bir insandan bahsediyoruz. Heee kılıç balığı. nasılsın bakalım halim vaktin yerinde mi? Doğrudan seninle konuşmanın daha yararlı olacağını düşünüyorum. İnşallah halim vaktin yerindedir. İnsanların annelerini küfretmeyen önemli bir insan olduğun için zaten halim vaktinin yerinde olduğunu istemem çok normal. Çok güzel bir şekilde duyar katıyorsan. Anneleri küfretmeyin arkadaşlar anneler kutsaldır. Evet kılıç balığı. gerçekten muhteşemsin. Seninle gerçekten ne kadar gurur duysam azdır. Senin gibi insanların bu dünyaya daha çok gelmesi gerektiğini düşünüyorum yani. Hatta bir fikrim var. Neden beni öğrencin olarak almıyorsun Kıraç sen? Senin gibi muhteşem insanlardan ders almak benim için gerçekten çok mutluyuz, yarar sağlar. <gülüyor> Kısacası bu videonun sebebini biliyorsundur. Neden bu video çektiğimi sebebini. Normalde şu anda hiç kanalda uzun bir süre planlamıyordum. Gerçekten. Bu bir ders programının ön başlaması üzereyim. Ama şu son yaptığın şeyler cidden artık çırdından çıktı. Sana değer vermiş. Senin insan gibi karşısında bir senin nasıl daha iyi olabileceğini söylemiş insanlara. Annelerini küfretmemek dışında her şeyi yaptın, tehdit etmek olsun. Ondan sonra insanlara hakaret etmek olsun. Ama anneleri söylemedin. Sonuçta anneler kutsal var değil mi muhteşem efendisi seninle? Evet ya gerçekten harika. Ama... Yaptığın tehditlerin ve hakaretlerin Türkiye Cumhuriyet Anayasası'na göre suç olduğunu farkında mıydım bilmiyorum. Yani şu anda muhatabın olan kişi polise gitti, mahkemeye gitti. Suç duyurusunda bulunsa senin halin ne olur ya? Bir o tam olduğunu dövmekle tehditle devam ediyorsun. <gülüyor> Tehdit ettiğin kişinin kim olduğunu farkında değilsin büyük ihtimalle. Sen eleştiriyi tehditle susturmak istiyor olabilirsin. Ancak eleştiri ve komerjli kalanların asla tehditlerle ve tehditler bir yolunu bulur, o kanallar senin hakkında konuşmaya devam eder İsim vermemek de İsmini vermemek, resmini koymamak. Senden mi bahsediyorlar acaba diye düşünmeni öyle bırakmasın senden değil mi? Mesela şu anda sana olduğu gibi. Çıldırdığını biliyorum Kılıçvalı. Acaba benden mi bahsediyor diyorsun değil mi? Eh, kendi kendine bocalamaya devam et Kılıçvalı. Sen kendini herkesten daha iyi için bu sözlerin muhatabının kim olduğunu gayet de iyi biliyorsun. Evet kılıç balık, Komenliğin hakkında bu yapmaya çalıştığın şeylerin sonucunun neler olacağını sana söyleyeyim. Bu tarzdaki videoların sayısını daha da çok arttıracaksın. Daha da çok takipçi kaybedeceksin. Bence en kısa zamanda bir şekilde doğru düzgün özür videosu çektim. Ama bak doğru düzgün bir özür videosu. Yarım yamalak değil. Ne yaptığın hakkında ne kadar pişman olduğunu anlatan bir video çektim. Özür videosu demek zaten bu olur ama. Hiç de bana saçmalattırıyorsun bazı yerlerden. <gülüyor> Şu an metinsiz kafama estiği gibi konuşuyorum. Sanki gerçekten sen de konuşulmuş gibi. Yani. Evet Kılıçbalı. Bence artık bir özürlüğün vakti geldi. Gerçek bir özrün, Adam gibi bir özrün, Erkek gibi bir özrün. Kendini sürekli sürekli sürekli gözünü açacağınız. Senin gibi birinde onur, namus haysiyetin çok yüksek seviyede olması gerektiğini düşünüyorum. Eğer gerçekten onura, haysiyete ve namusa sahipsen, çık ve adam gibi özür dile. Çünkü sen yapmaman gereken bir şey yaptın kılıç balığı. Bir kılıç balığına yakışmayan bir şey yaptın. Adeta bir kılıç balığına değil de bir parazit balığına yakışan davranışlarda bulundun. Unutma kılıç balığı, biz bu videoları senden nefret ettiğimiz için değil, YouTube'a ve sana yön vermek istediğimiz için yapıyoruz. Yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sakın ama sakın abone olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ego. Bugün sizlere çok güzel bir hikaye anlatacağım. Hikayemizin ana kahramanı Kılıçbalığı. Kılıçbalığı çok hızlı ve yırtıcı bir balıktır ve bu yüzden kendine çok güvenerek herkese saldırmaya çalışır. Yine bir gün gözüne bir hedef belirlemiştir ve onun peşine düşmüştür. Hızından dolayı kendine çok güveniyordur ve avının peşinden hızla gitmektedir. Karışabilen kimse yoktur çünkü kendilerine de zarar vermesinden korkuyorlardır. Tam kılıçbalığı avını yakaladı derken ani bir dikkatsizlikle kaya parçasına çarpar. Ah kılıçbalığı! Ah. Çarpa çarpa bize mi çarptın? Çok yanlış yaptın haberim. Yok. Şimdi Kılıçbalığı'nın kim olduğunu biliyorsunuzdur. Köpek ordusuna sahip olan, kendisinin YouTube'da adaleti getirebileceğini sanan ve anneler kutsaldır mottosunu kullanıp kendiyle çelişen garip bir yaratık. Ha bir de şey vardı. Öy denet arkadaşlar inanmayın yalan. Öy denet yapmış. Biliyorsunuz ki ozonu Kılıçbalığı'mızın kariyerini bitirmişti. Ama Kılıçbalığı durur mu? Yok Öy denetle. Yok sesi denetle. Oğlum sesi denetle ne Allah aşkına? Ben troll söylüyordur diye düşünmüştüm. Merse ciddiymiş. <gülüyor> arkadaşlar montaj ses montaj yapmış. İnanmayın. Ah bayca Çok güzel bir söz var. Bilir misin? Biz bilen bilir, bilmeyen kendi gibi bilir. Bizi kendinle karıştırma Bay G. Biz senin gibi kitleye oynayıp veya kitleye başka kanallara saldırtıp, kitlemize sövüp utanmadan yüzlerine bakacak kadar haysiyetsiz karaktersiz insanlar değiliz. Ama sen evet doğru cevap sen öylesin. Olayları sorgulamadan, beynini kullanmadan insanlara saldırı yapıyorsun. E bunların bir karşılığı var değil mi baycı Köpeklerini insanlara sövmesine emretmen cidden beni baştan çıkarıyor. Köpeklerin diyorum hani hav hav hav saldıralım tasmamızı bırak saldıralım hav hav hav hav. 5 yaşındaki çocuklarla kimine saldırı yapıp cevap alacaksın cidden merak ediyorum. Diyorum. Çocukları şey pardon köpeklerini takan yok Gelip gelip yorumlarda havlıyorlar Durun size hakkında yazmış olduğum şiiri okuyayım Onun adı kılıç balığıdır Manipülasyon ve küfür uzmanıdır Anneler kutsaldır deyip milletin anasını bacısına saydırır Vardır bunun bir cezası asla olamaz hiçbir affı. Ağlamanın tam zamanı çünkü daha yeni başladı eleştirmenlerin infazı. Alkışa gerek yok teşekkürler. Söyle baycı nasıl olmuş şiirim? Tam seni anlatıyor değil mi? Evet biliyorum süperim. Evet. Her neyse şakayı bir kenara bırakalım. Bakıyorum da gerçeklerle yüzleşemeyip ozonun iki videosuna da telif atmışsın. Sonra da instagramdan engellemişsin. Ah baycı ya sen cidden akıllanmazsın. Neredeyse kendine bile inanamayacağı şeyleri kitlene söylüyorsun. Acaba birinin çıkıp yüzüne tükürmesinden hiç korkmuyor musun? Pa pardon senin utanman falan yok ya. Tükürseler da gıkın çıkmaz zaten. Elhamdülillah deyip devam edersin yoluna. Yayınlarda kudurup 20 dakika sövüyorsun. Bakalım bu videodan sonra ne yapacaksın? İstersen başkası yükleyelim yükleyelim videoya. Hani YouTube bizim vermiyor ya şeylere falan. Bayci sana böyle şeyler yapmak gerçekten hiç tatmadığım bir deneyimdi. Aman birine söyleyeyim de ha evde falan kalırsın. Gerçi söylemezsen de bu kafayla pek bir bok yapacağını sanmıyorum. Sanat buradan tavsiye vermek istiyorum. İnsanları abone sayılarıyla yargılamaya devam et. Açıkçası 60 tane köpeğim olacağını 100 abone olurum kat kat daha iyi. Şimdi bu videoyu bitir ve yayın açıp belli dakika bize söv. Köpeklerin de seni dest Nas sövdü abim hav hav öf hav hav falan desinler. Ha sal köpeklerini bize de saldırsınlar. Ama unutma bayci, ensendeyiz. Başta anlattığım hikayenin sonuna gelir. Merak ediyorsunuzdur. Kılıç balığı kayaya çarpar ve geri dönüş olmayacak şekilde denizin en dibine gömülür Çıkmaya çalışır, debelenir ama asla çıkamaz. Her neyse, umarım hoşnut kalmışsındır bayci. Tekrar görüşmek üzere, kendine iyi bak. Konuşmama geçmeden önce, şu an çok yoruldumu? Söylemek istiyorum. Çünkü az önce köpek barınağından geldim. Bajji'ye bana tasma takmasını ve beni birilerinin üzerine salmasını söyledim. Fakat kendisinin köpeklerine değer vermediğini unutmuşum. Beni pek siklemedi kendisi. Şakayı bir kenara bırakırsak Bajji cidden çok güzel manipülasyon yapıyorsun. Canım, cicim, küçük flap içinde gezdirdim. Şahsen kendimi kınıyorum çünkü Yahli'nin bu konuda kimsenin üzerine su dökemeyeceğini sanıyordum. Fakat yanılmışım. Cidden hani ben şu an senin manipülasyonu laf etmeyeceğim. Çünkü bu işin ehlisin. Sana o kadar şey söylemek istiyorum ki fakat boğazımda kalıyor. Çünkü sana telif için malzeme vermek istemiyorum. Çoğu kişi zaten senin karaktersizliğini giydirdi. O yüzden o konulara da pek girmeye gerek yok. Sen anaların kutsal olduğunu ve küfür edilmemesi gerektiğini savunduktan sonra o anasına o beynindeki 2 GBlık alandaki sahip olduğun bütün küfürleri etmiş bir insansın. Sana sadece şunu söylemek istiyorum. Karaktersizlik levelını bana söyler misin? Hayır mı neden ama bar ilk 3 rakamını söylesen. Ozone hakkında yaptığım videonun tamamını tarafsız bir şekilde izlediğimi söylemek istiyorum. Zaten ben bu olaylar hakkında biraz sessiz kalma taraftarıydım. Ama o videoyu izledikten sonra sana olan kinin böyle hoplamaya zıplamaya falan başladı. 7 dakikalık bol montajlı bir video yapmışsın fakat o 7 dakikalık videonun sadece 10 saniyesi bile izlenmeyecek derecedeydi. Videoda kendini savunmayı bile beceremiyorsun. Şahsen 7 dakikaya siyah ekran ben ortaya daha güzel bir savunma videosu çıkacağı taraftarıyım. Bir de anlamadığım sanki Kanuni Sultan Süleyman gibi biz bir orduyuz, YouTube'u temizliyoruz gibi ibareler kullanıyorsun. Eğer YouTube'u temizlemek istiyorsan ilk kişinin kanalını silmek olduğunu unutma. Tamam, o beyinlerini kullanma yeteneğine sahip olmayan izleyicilerine ozoninin sana yaptığı porno videosuna öyle dünütle yapılmış arkadaşlar diyerek kandırmayı başardın. Fakat bu görüntüler ne? Bak sen söylemeden ben senin yerine savunmanı yapayım. Kesin birileri canlı yayın görüntülerinin övesini denetlemiştir. Senin kişiliğini yemek kitaplarındaki gibi tarif edeyim istersen. Bir çorba kaşığı şerefsizlik, bir avuç haysiyetsizlik, bir tutam götü arşa çıkarmayı başaran velet kitlesi. Üstüne de biraz köşesizlik serpiştiriyorsunuz ve ta, -ta! Mis gibi fırından yeni çıkmış bir bajji. Cidden boğazlarım çok ağrıyor bu yüzden senin kişiliğin hakkında konuşmama burada nokta koymak durumundayım. Hadi Allah'a emanet kıça mukayet. Köpeklerine de benim yerime kemik vermeyi unutma ama. Bajji. Nasılsın yavrum? İyi misin Umarım iyi çünkü bu videodan sonra bir daha iyi olamayacaksın. Seni gidi kahpe yayınlarında izleyicilerine yalan söyleyip kurtulacağını mı sanıyorsun lan? Ulan seni or neyse demeyeceğim demeyeceğim Bayji. Ne de olsa senin dediğin gibi anneler kutsaldır değil mi? Şimdi Bayji senin en büyük kabusun başlıyor. Korkarsın sen. O yüzden partnerinin götünü mü yalamaya başlayabilirsin. Ha bu arada Bayji hiç partnerinin götünü yalamadığını iddia etmeye çalışma dostum. Çünkü partnerinin götünü yaladığın çok belli dostum. Ne bileyim ozonuya gelen iki tane ihtar olsun Club'ın gizliye aldığı videoda sırf başlıkta ismin geçiyor diye telif yemesi olsun hani cidden komiksin. o yüzden hiç partnerin götünü yalamadığını iddia etmeye çalışma Ay çok üzülerek söylüyorum ama bu videodan sonra artık senin bir tayfan olmayacak Ayşe'nin tayfası ozoni'nin evşe asla sahte öğeyi denet ediyorsanız twitchten baycının yayınlarını izlemenizi tavsiye edeceğim ki bu adam şey pardon adam dedim çok pardon din sürtüştü çünkü bu kahpe her canı sıkıldığında izleyicisine yani sizi küfür ediyor ozonun ifşasına inanmıyorsanız gözünüzde gördüğünüz şeye de inanmıyorsunuz lan bu arada yavrum yayınlarında ozoniye attığın teliflerden neden bahsetmiyorsun lan gerçekleri kaldıramayıp telif attığını neden söylemiyorsun telif attım o yüzden kanalındaki toplumsal eleştiri videoları dışında tüm eleştiri videolarını kaldırdığını neden söylemiyorsun Bak Bay G, bizimle dans etmeden önce iki kere düşünecektin. Sana kin besleyen tüm eleştirmenlerin öfke nöbeti başlamış bu maddedir Yerinde olsaydım korkardım çünkü bırak kariyerini. Senin o olmayan gururunu bitirmeye geliyoruz. Ozony'a iki telip atarak bu işten kurtulabileceğini falan mı sanıyorsun lan? Lan daha bizim yapacağımız videolardan korkuyorsun. Sen nasıl gamingste Ozony ile yüz yüze gelmeyi düşünüyorsun lan? Gelmeyeceksin değil mi? Hadi bana gerçekleri söyleyebilirsin be yaram Merak etme ben Ozoni gibi sert sikmiyorum. O yüzden bana söyleyebilirsin be yaram Bir yalan bu olup gelmeyeceksin Gamings'tan e, değil mi? Bak gelirse gelirsen sana söylüyorum Gamings'tan e canlı çıkma olasılığın eski sevgilimin bana geri dönme olasılığıyla aynı. Hatta dur dur dur. Bir daha düşündüm de eski sevgilimin bana geri dönme olasılığı bile daha yüksek. Messenger'daki konuşmaya öyle demişsin. De <gülüyor> Lan sen kimsin de senin için böyle çocukla bir şeyle uğraşacağız lan. Tamam diyelim ki o konuşma öyle de olsun. Tamam öyle olsun senin istediğin gibi olsun. Peki bunları nasıl açıklayacaksın Bajji? Şimdi bu ses kayıtlarından sonra. Bu videodan sonra Enner abin gibi sayısızca açıklama videosu çekersin. Sana bir sır vereyim mi? O açıklama videoları hiçbir şey yaramayacak Bajji. Benimle dans etmeden önce iki kere düşünecektim yavrum.